Sevgili öğrencilerim merhabalar. Şimdi tekrar kampımızda eşkenar üçgenin sorularını çözmeye başlayacağız arkadaşlarım. Bu testte hemen pdf'sini indiriniz ee, ve siz de benden önce çözebilirsiniz ya da burada bir dinleyip ondan sonra bir kez daha çözebilirsiniz kardeşlerim. Beğenirseniz de bir de abone olun tamam mı dostlar? Hadi başlayalım. Şimdi eşkenar üçgen biçimindeki karton yüksekliği boyunca şekildeki gibi kesiliyor. Şimdi bu adam eşkenar üçgenmiş. O halde bu yükseklik artık hem açı ortay hem kenar ortay olacak. Bunları bir gösterelim. Şunlar birbirine eşit. Hatta buraya K diyelim. 60'ın karşısı K 3. 90'ın karşısı da 2K olacak diyelim. Sonra da diyor ki. Elde edilen işte bakın üçgenimiz burada şurasına k kök 3 dedik yüksekliğine buraya 2k dedik. Açı ortay doğrusu boyunca kesiliyormuş. Bu demek ki açı ortaymış dostum. Hemen açı ortayın kuralını da yapıyorum. Kolları köküçe 2. Ayakları da köküçe 2 oranına sahip olmak zorundadır. Yani burası m kök 3, burası da 2m olmak zorundadır. Sonra bunu yine kestik sağdaki üçgeninde de şuraya 2m'lik kısmını buraya getirmiş ve diyor ki eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğunun bir kenarı 2k eşkenar üçgenin bölü oluşan üçgenin en kısa kenarı yani 2m'ye oranı nedir diye soruyor. İkiler gitti meğersem bize K bölü M'yi soruyormuş. Bakın şunu fark edin dostlarım. Şuradaki uzunluk aslında bizim K dediğimiz. Yani şurasıyla aynı uzunluktur dostlar. Dolayısıyla K yerine M 3 artı 2M yazabilirmişiz biz. Hadi öyle yazalım. K gördüğümüz yere M 3 artı 2M yani M parantezinde kök 3 artı 2 yazalım. Bölü aşağıda da M var. M'ler gitti. İşte istenilen oran. 3 artı 2'ymiş diyebiliriz. Yani görüyorsunuz Ceyhan Şıkkı'nda zaten mevcut dostlarım. Hemen şunu biraz aşağı indirelim. Evet Ceyhan Şıkkı'dır diyelim. Evet ikinci sorudayız. 2 İki tane dik üçgen var ve bu dik üçgenleri birbirinin üstüne gelecek biçimde şöyle sağa ve sola birbirlerine ittirmiş. Yani B açısı 60 Fransa da 60 bakın onu buraya getirdiğimde. Fransa'yla Bursa'ya 60'ları yazınca aslında bu adam şöyle tamamladığınızda üçgene bir eşkenar üçgenmiş dostlarım. Şuraya da bir harf verelim. K diyelim. KBF bir eşkenar üçgenmiş. Şimdi burada eşkenar üçgenin bir kuralı var dostlarım. Hatırlayın. Eşkenar üçgenin içindeki bir noktadan üç kenara da çizdiğiniz şu dikliklerin toplamı A, B, C diyelim. A'nın, B'nin ve C'nin toplamı eşkenar üçgenin bir yüksekliğine eşitti. Demek ki benim eşkenar üçgenimin yüksekliği, şunları topluyorum. 3 köküç, 5 3, köküç, 6 köküçmüş dostlarım. O halde 60'ın karşısı 6 3, 30'un karşısı 6, 90'ın karşısı 12 oldu ki... Bana da eşkenar üçgenin bakın BF uzunluğunu bir kenarının uzunluğunu soruyor. Cevap 12 geldi. Evet 3 numaradayız dostlarım. Şimdi bu 3 numaralı şekli şöyle bir anlatayım size. Hani çok uzatmak istemiyorum bu kısmı. Direkt şunu öğreteyim size dostlarım bir görün bunu. Bunu gördükten sonra da bundan sonra her soruda şu söyleyeceğim muhabbeti yapın arkadaşlarım. Bakın şimdi iki tane üçgen. İkisi de eşkenar üçgen. Şöyle göstereyim. Yalnız eşkenarlardan biri gördüğünüz gibi mavi olan biraz yana yatık. Ben sol tarafa yatık çizdim ama bu sağ tarafa da yatık olabilir dostlarım. Önemli olan yatık bir eşkenar üçgenimiz var. Bunu görünüz dostlar. Bu durumda şurayı da bir birleştireyim de ben. Bakın şimdi neler yapacağım Böyle bir şekil gördüğümüzde Şu ikisinin de ortak olan açısına A diyorum Şimdi tamamı 60 olduğu için Buraya 60 eksi A Yine mavi açı da 60 olduğu için Buraya da 60 eksi A'yı yazıyorum Sonra Şu eşkenar üçgenimin kenarlarına Bu simgeyi Diğer eşkenar üçgenimin Kenarlarına da bu simgeyi koyuyorum Sonra sizden Şu iki üçgeni Görmenizi istiyorum arkadaşlarım şunlara bir bakınız dostlarım bu iki üçgeni şöyle tarif edin desem bu üçgenleri bakın bu s kenarı tık tık kenarı ve aralarındaki açı 60 eksi a diğer sarı üçgeni tarif edelim yine aynı şekilde tarif ediyoruz değil mi dostlarım bakın 60 eksi a tık tık s diye tarif ettik İşte bu iki üçgen birbirine Eşmiş diyeceğiz dostlarım. Eş iki üçgenlermiş. Demek ki şu karşılıklı 60 eksi ağların karşısındaki bu iki kenarda birbirine eşitmiş dostlarım. Madem ki bunlar birbirlerine eşit o halde gelin şimdi bunu sıradaki sorumuzda da gösterelim dostlar. Bakın kırmızı eşkenar üçgen biraz sola doğru yatmış. Artık şuradaki 60 eksi karşısı dediğim 10 dediğim kenar Şuradaki kenara eşittir. Buraya da onu yazdım. Yani şu sarıya benzer renkteki eşkenar üçgenin bir kenarı 16 çıktı dostlarım. Tabii ki şuradaki kenarı da 16'dır diyelim. Şimdi bize de şuradaki x'i, buradaki x'i soruyor dostlar. x'i de şöyle bir pratik yol öğretmiştim size. Şunu hatırlarsanız şu ikiz kenar üçgenin içinden inen salak doğruyu bulmanın yolu şunlara a a buna b c diyelim x kare şuna eşitti kollar çarpımı yani a çarpı a eksi ayaklar çarpımı b çarpı c şimdi burada da bunu yapalım x kare eşittir 16 çarpı 16'dan 256 eksi 6 çarpı 10'dan 60 ki 196 geliyor buradan X kare 196 ise X Ceyhan'dan geldi. Tabi sen bu soruyu istersen şuradan diklik indirip işte tabanı ikiye bölecek hocam 16'yı 8 8 buraya 2 buraya 8 burası 8 kök 3 şuradan da bir pisagor çakıp X'i yine bulabilirsin dostum. Hadi geçelim biz diğer sorumuza 4 numaralı sorudayız arkadaşlarım. Umarım duraklatabilmişimdir videoyu diye tahmin ediyorum inşallah. İnşallah videoyu durdurabilmişizdir arkadaşlarım. Şimdi devam edelim. Şununla mı başlıyoruz tekrardan? Evet bakalım neler var bu sorumuzda. Aralarındaki uzaklık 80 olan 3 şehir. Evet her birinin birbiriyle arasındaki uzaklık 80'miş. Şurası da 80. A'dan yola çıkan bir araç yok B şehrinden A şehrine. Doğru. Yola çıkan bir araç. 30 kilometre yol aldığında şurası da 50. C şehrine uzaklığı nedir? Bakın az önceki soruda bahsettiğim pratik çözümün aynısıdır dostlarım bu. Yine şöyle yapabilirsiniz. X kare eşittir. 80 çarpı 80. Yani 64 çift 0 Eksi 50 çarpı 30. Yani 15 çift 0 deyip Buradan çözebilirsiniz isterseniz soruyu ne geliyor 64'ten 15'e çıkarsak 49 geliyor galiba değil mi 49 4900'dür x kare bu da 70 diye dışarıya çıkar kök dışına diyebilirsiniz ya da yine buradan aşağı bir diklik indirip soruyu çözebilirsiniz dostlarım bundan sonrasını size bırakıyorum. Evet 5. sorumuzdayız bakalım bu ne diyor. Eşkenar üçgen biçimindeki karton yine eşkenarmış. Burası da 12. Şuraya hemen 30'un karşılarına 6-6 diyelim şu 60'larımızı yazalım. Yüksekliğimiz 6 köküç olsun falan. Şekil 2'deki gibi yapıştırıldı bunlar dostlarım ve sonrasında ne olmuş? A noktası etrafında 30 derece döndürüldüğünde H ile B noktaları arasındaki mesafe nedir diye soruyor. Şimdi şuralar zaten eşkenar üçgenden dolayı 30-30. Bir de ben bunu 30 derece döndürdüm. Yani şurası oldu 90 derece. Ve biz bu dik üçgenlerin yüksekliklerini 6 köküç olarak bulmuştuk. Şurası yani kardeşlerim. O zaman 6 köküçün kök 2 katıdır 45-45-90 oldu buradaki dik üçgenim. 6 kök 6 geldi sorunun cevabı Bursa'dan patladı gitti. Evet bir çocuk elindeki kibrit çöpleriyle böyle bir eşkenar üçgenlerden görsel oluşturuyormuş. Bir kibrit çöpünün uzunluğu bir birimmiş. Şunların her biri bir birim. 33 tane kibrit çöpü kullanılarak elde edilen dörtgenin alanını soruyor bize dostlarım. Şimdi şöyle yapalım şu ilk dörtgende tane kibrit çöpü var? Bir, iki, üç, dört, beş tane var. Beş tanesini burada kullandı. Sonrakinde kaç tane var? Bir, iki, üç, dört tane var. Şunu saymıyorum çünkü bunu öncekinde saydım. Dört tane kaldı. Şimdi bunun yanına bu şekilde kibrit çöpleriyle devam ederse dostlarım bir, iki, üç, dört tane daha geldi. Sonrasında bir dört daha. Bir dört daha, bir dört daha, bir dört daha, bir dört daha diye gidiyor bu şekilde. Şimdi kaç tane bu şekilde dört ve bir de beşi kullansa 33 tane kibriti kullanmış olur. Şimdi 33'ün beş tanesini burada kullandı kaldı 28. Dört dört dört kullanacağı için yedi tane de dört kullanmalı ki 28'e de buradan ulaşalım. Beş de burada var. 33 kibriti kullanmış olsun. Yedi tane de buradan gelecek yani şunu fazladan yapmışız üç altı yedi tane. Yani toplam şurada dostlarım bir, iki, üç diye sekiz tane değil mi? Bir, iki, yedi de buradan sekiz tane dörtgen çıkacak karşımıza dostlarım. E her birini şu kenarı bir olduğu için şöyle bir paralel kenar çıkar karşınıza. Şurası sekiz olan Şimdi yüksekliğini bulacağım Tabi bu paralel paralelkenarın Bir de yüksekliği de buradaki eşkenar üçgenimin yüksekliğidir şurası 1/2 1/2 bölü diye bölünür 60'ın karşıs da bunun kök 3 katıdır kök 3/2 yani yüksekliğimiz kök 3/2 tabanımızda 8 alanını bulalım hemen Edirne'den bulduk dostlarım Evet geldik bir sonraki sorumuza 5 değil 7 sorumuz Kenar uzunluğu 16 santim olan eşkenar üçgen Lan Fatih kalem git bir yerde dur. Eşkenar üçgen biçimindeki kartonun kenarına çevresi başlangıçta eşkenar üçgenin çevresinin yarısı olacakmış. Şimdi bunun kenar uzunluğu 16'ymiş. Şuraya da 16 yazalım. Bir sonraki eşkenar üçgen 8 8 8'miş. Şuradaki 4 4 4müş. Burası 4 ise şuraya 2, 2, 2, 2 kaldı dostlarım. Bakın şu açımız en küçük eşkenar üçgenin bu açısı 60 ise şuraya da 120 kalacak değil mi dostlar? Şu açımız 120. Yani şöyle bir şekil var karşınızda dostlar. Şöyle, şurası 120 olan, burası 2, burası da 16 olan bir üçgen. Hemen bunu uzattım. 90'ın karşısına... Ee, 2 düştüyse 30'un karşısı 1 60'ın karşısı köküç dedim ve şurada da pisagor çakıyorum. Köküçün karesi 3 artı 17'nin karesi 289 eşittir x kare. Buradan da 292 geliyor x'imiz dedik. Evet 8. sorudayız arkadaşlarım. Kenar uzunlukları 8, 4 2 santim olan eşkenar üçgen çektiğindeki fayanslar burada bir karınca var bu karınca buradan yürüyüp bu diğer karıncanın yanına gidecek en kısa yol nedir diye soruyor şimdi insanın aklına burada şu 8, 4 ve 2'yi toplam bu yolu yürüse 12, 14 birimdir alacağı en kısa yol diyesi geliyor ama bu sorudaki sıkıntı şu arkadaşlarım yani normalde çok güzel soru ama cümlede bir eksiklik var o da şu Şöyle dese çok güzel olur. Burada bir duvar var. Karınca bu duvarın bu tarafından yürüyemiyor dese. Buraları geçemiyor arkadaşlarım. Böyle yapsa çok daha güzel olurmuş dostlarım. O yüzden biz de şimdi karıncayı bir şuraya kadar yürütürüz. Burası 8 santim. Sonra buradan şunun tepesine kadar yürütürüz. Bir de buradan da şurayı yürütürsek. İşte iki de buradan geliyor. Karıncanın alacağı en kısa yol bu olur deriz dostlarım. Hemen şuradan bir diklik indirelim. Burası dört, dört, dört köküç yaptı. Şuradan bir diklik indirelim. İkiydi bir, bir, bir köküç yaptı. Hemen sonrasını da şöyle halledelim arkadaşlarım. Bakın bir dik yamuk oluştu burada. Ve dik yamukta şu yüksekliği çizmek adettendir deyip şuraya köküç. Buraya üç kök yazdım. Şu aradaki mesafede dört, sekiz, dokuz geldi kardeşlerim. Hemen Pisagor yapıp buradan x'i buluyorum. Dokuzun karesi seksen bir artı üç kök karesi de yirmi yedi. Topladığımda sekiz, yüz sekiz. Bu da otuz altı çarpı üçten altı kök geldi burası. Şuradan sekiz, altı kök ve ikiyi yürüdü. Toplam on artı Altı kökü yürüdü dedik dostlarım. Evet dokuzuncu sorudayız bakalım burada ne yapacağız. ABC eşkenar üçgenmiş. Eşkenar üçgense şurası yirmidir dostum, şurası altmışdır, şurası altmışdır diyelim. AD boyunca kesildi ve ABD soldaki üçgeni. Şekil 2'deki gibi getirip şuraya yapıştırdı. Yani şu 40 dereceyi buraya getirmiş, yapıştırmış. Şu 60 dereceyi buraya getirmiş, yapıştırmış. Denizli açısı da şurası zaten toplam 60'la 20'nin toplamı 80'dir. Denizliyi de buraya getirip 80 diye yapıştırmış dostlarım. Şimdi şu üçgende kalan şurası. Kalan üçgende burası. E burayı da 60 diye biliyoruz. Şurayı da 20 diye biliyoruz arkadaşlarım. Biz bu AD'yi yapıştırdık, kestik, buraya getirdik. Bakın burada da bir eşkenar çıktı. Şurası 60sa bunlara da 60 60 kaldı. Burası 80'di. Alfa'ya 20 derece kaldı dostlarım. Burada ne diyor? Eşkenar üçgen biçimindeki plastik aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi köşelerinden kesiliyor. Peki resimde bir kenarın diğerinin iki katı olması sağlanıyor. Şimdi bu 60sa dostlarım burası da 60 60'ımızı bir yazalım da. Bakın buradaki olay şu. Ne zaman bu bunun yarısı olur? 30-60-90'da. 60'ı da gördüğüm için demek ki burası 30-60-90 burası da 30-90-60 hatta şurası x 3, şurası y 3 olur. Onu burada da gösterelim. y 3, şurası x 3 bir kenar 2x artı 2y o zaman burası 2x artı y burası x artı 2y olmalı. Buna göre kalan plastik parçanın yani şunun çevresinin hemen çevresini toplayalım. Burası 2x artı y burası da x artı 2y dediğimiz kısım. Ee, ilk eşkenar üçgenin çevresine oranı. Şimdi bunun çevresi 3x geliyor, 3y geliyor arkadaşlarım. 3x, 3y, bir de kök 3 parantezinde x artı y geliyor. Hatta bunu şöyle düzenleyelim. Burayı da 3 parantezini alalım. X artı y geliyor. Buradan da kök 3 parantezinde x artı y. Bir de x artı y parantezini alalım. şurada yazıyorum. X artı y parantezinde 3 artı kök 3 geldi. Büyük eşkenar üçgenin çevresi de 2x artı 2y ya bir kenarı. 3 ile çarpıyorum 6x artı 6y. Yani 6 parantezinde x artı y. Bunlara bay bay dedim. 3 artı 3 bölü 6 Bursa'dan geldi cevap arkadaşlarım. Evet 11. sorudayız. Eşkenar üçgen biçimindeki bir karton. Şimdi şurada bir çizgi eksikliği var. Bunu biz de çizelim. X şuradaki üstteki açı arkadaşlarım. Ve şu boyunca katlandı. Buraya geldi. Oluşan X ve Y açıları arasındaki ilişki nedir diye bir soru sormuş bize. Şimdi şu 60 dereceyi katladım. Buraya getirdim. Şurası da zaten 60 derece. Bakın şu küçük üçgende iki iç açının toplamı bir dış açıya eşit. Yani şurası 60 artı Y. Şu üçgende Yine 2 için toplamı bir dışa eşit. O zaman 60 ile X'in toplamı yine buraya eşit. 60 artı X. 60'lar gitti. Y eşittir. X çıktı. Cevap Edirne'den geldi dostlar. 12'ye bakalım. Zemine uzaklığı 3 metre olan A noktasından harekete başlayan bir karınca. 5 metre ilerleyince zemine uzaklığı 6 metre olan B noktasına ulaşıyor. Demek ki şuranın zemine uzaklığı... 6 metreymiş. Hemen dik yamuğu görünce yapılacak hamle buraya 3, buraya 3, buraya 4 diyelim. Burası da 4 oldu. Sonra da diyor ki noktasını alışıyor. B, C'de eşkenar üçgen olacak şekilde zemin üzerinde C ve D noktaları alınıyor diyor arkadaşlarım. Şimdi şurası 6, şurayı da 4 bulduk dostlarım. Unutmayalım. Şimdi öyle bir eşkenar üçgen var ki B, C, D. Şurası C, şurası D olsun. Bakın yüksekliği, eşkenar üçgenimin yüksekliği 6 çıktı. O zaman bir kenarı, 30'un karşısındaki kenar, 60'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 2 köküçtür. Şurası da 2 3. Şuraya kadar 4 demiştik. O halde bakın K, C dediğim şey, şu mesafe tamamı dörttü iki köküç burada dört eksi iki köküç oldu kardeşlerim şimdi KC'nin alabileceği değerler demişler iki demek ki dostlar biz şimdi tabii A D'yi böyle çizdik ama BCD şöyle de olabilir D burası C burası da olabilir dostlarım demek ki C'nin K'ya olan uzaklığı bir de şurası olabilir arkadaşlar yani şuraya kadar dört demiştim bir de iki kökü ekliyorum 4 artı 2 köküç de olabilir. Bana da bunların toplamını soruyor. 2 köküçler gitti. 8 geldi sorunun cevabı. Evet aşağıdaki yönergelere uygun bir geometrik çizim yapılıyor demiş. Ama ben burada bir part bir yapayım arkadaşlarım da. Sonra ikinci bölüm olarak bir tane daha video çekeriz. Yoruldum çünkü. Ee, hadi bakalım bir dahaki ders devam ederiz diyelim.